Selamlar herkese bugün Bakırköy Meydanı'ndayız. Gençler olarak birçok kelime kullanıyoruz ama bunları orta yaş insanlar da biliyor mu? Halkın nabzını ölçmek için bazı kelimeler belirledik. Bu kelimelerimiz ise cringe, influencer ve triggerlanmak. Bakalım insanlar bu kelimelerin anlamını biliyor mu? Influencer, influencer'ın anlamını biliyor mu? İngilizce'den öğreniyorsunuz, günlük hayatta kullanıyorsunuz. Bizden önceki nesiller de Arapça'dan, Parsça'dan öğrenmişler, dilimize bunu yerleştirmişler. Ondan sonra Türkçe'ye kayan sözleri getirmişler, Türk Dil Kurumu'ndan onları kullanmışız. Sözlediğiniz söylediğim gibi İngilizce bir kelime, aynısını söylerim, manası aklıma gelmiyor. Ben İngilizce'yi okudum, lise mezunuyum. Oy şimdi yine düzgün okunuşu ayrı yazılışı ayrıdır. Okuyorum fakat kelimelerin anlamlarını unutmuş oluyorum yarısının. Çünkü aradan bir 50 sene geçmiş yarım eser. Yani sonuç olarak biz gençler diyorsun siz gençsiniz de biz ihtiyaç mıyız? Sen altınsın ben tuç muyum? Sen kalemsin ben huç muyum? Sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne var ise sende ben de aynı varlık her bedende. Bir gün dışarı çıkanda sen toksun da ben hac mıyım? Topraklandır beden, nefsini öldür ölmeden böyle emretmiş ya, Yaradan. Sen kalemsin ben uç muyum? Onun için siz gençler deyince isterseniz baraton yapalım bakalım kim geride kalıyor. Biz geride kalırız. O zaman ne oluyor? Bakın anlayışınız iyi, kızların zekası ince. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey edip biçirmeseydik. Kıbrıçlar konuyu anımsa anladınız. Demek ki biz de anlatabiliyormuşuz. Sizin anlattığınızda, anlattığınız tarza işte nikel. Few moments later. <gülüyor> Tabii efendim. İngilizceyi çağrıştırıyor. Türk kelimesi değil diyorum. Bu İngilizce'den, İngiltere'den gelmedir. Yani İngilizce bir kelimedir. Ben bundan anlamam diyorum. Güzel kızım. Bırakın önce Türkçe'yi güzel konuşsun da insanlar dediğiniz kelimeleri ondan sonra öğrensinler. Türkçe'yi düzgün konuşmuyorlar ki. Türkçe yok. Onu düzgün konuşsunlar. Yaşasın, Son kelimemiz influencer. Influencer sizce aklınıza neler çağırıyorsunuz? Onu da hiç duymadım. Yani duyduğum kelimeler değil bunlar. Influencer'da? Efendim? Evet, yabancı kökenli ve... Yabancı kökenli herhalde. Yani pek duymadım bu kelimeleri. Influencer'da gençler arasında içerik üreticisi olarak tanımlıyoruz. Fransızca bir kelime. Efendim? Fransızca kelime. Influencer, İngilizce, İngilizce bir kelime. Mi? Evet. Ne olduğunu bilmiyorum, ne bileyim. Ne bileyim abi? Diğer kelimemiz ise cringe kelimesi. Cringe aklınıza neler çağrıştınız? <gülüyor> Hiç, Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmi tanımadığım yani ee, kullanmadığım kelime. Tanımıyorum, bilmiyorum söylediğiniz kelimeyi. Bu kelimeleri kesinlikle bilmem de konuşmam da bana ters, yabancı. Cringe oldum. Evet. Gelirdim demek mi? Tam anlamı değil ama biraz daha gençlerin böyle e, karşı tarafa dalga geçilecek hale düştüğü zaman kullandığımız şeyler. Allah Allah neler çıkıyor ya. Aynen aynen neler yapıyor der. Düştü hocam. Peki aklınızda bir şey çağrıştırıyor mu? Z kulağı çağrıştırıyor. Efendim? Z kulağı. Z, Z kulağı. Z, Z gençlik mi diyorlar, ne diyorlar? Z kuşağı Ha, Z kuşa. Kırış diince Z kuşa mı? Z, Z kuşa. Şeyde, harflerinde son harfi olduğu için herhalde gençlik demek istiyorlar. İşte ben duymadım. Bizim zamanımızda öyle şeyleri yoktu. Mavra geldi, mavra atalım derlerdi, gır gır geçelim derlerdi. Yani sohbet ederlerdi, falan, oradan buradan konuşun. Peki gençlerin bu kelimeleri kullanmasını nasıl buluyorsunuz? Bilmiyorum onlar zevk alıyorsa kullansınlar. Bizi... Eskiden derlerdi, keko kardeş derlerdi, ne haber keko kardeşlerdi derlerdi. Peki keko'nun anlamı ne? Keko, kro gibi bir şey galiba. Kro gibi bir şey. Şey, Belen Puşt gibi, ibne gibi bir şey yani. Onu bilmiyorum, hiç duymadım. Bir önceki gibiydi, alayı almak. Karşı taraftaki insanı alayı alıyoruz, cringe oldum derken. O zaman son sorumu soruyorum. Son sorumuz ise, triggerlanmak. Triggerlanmak. <gülüyor> <gülüyor> Hahaha. Trigger'lanmak. Şey mi hani şu? Şarkının adı mı? Hayır bilmiyorum. Ee, konuşmak da istemiyorum. Yabancı kelimeler Türkçemize giremez. Yabancı kelimeler Türkçemize giremez. İki kere iki dört bu. Ben Türk bilgiyetçisiyim arkadaşlar. Peki trigger'lanmak aklınızda bir şey çağrıştırıyor mu? Trigger'lanmak. Yok <gülüyor> bunlar nereden çıktı kızım? <gülüyor> Gençler arasında bunlar kullanılıyor. Ya biz hiç duymadık ev oğullarımızdan, çocuklarımızdan, gelinlerimizden. Onlar da genç. Oğlum 36-37, gelinim de ondan küçük. Genelde bu kelimeleri 25 yaş altı insanlar kullanıyor. Onlar nereden bunu şey yaptı, buldular? Vallahi onu biz de bilmiyoruz ama böyle bir dalga etkisiyle herkese yayıldı. Hiç duymadım. Peki kafanızda bir şey çağrıştırıyor mu böyle, triggerlanmak? Gırgır gır geçmek gibiydim gır. karşı tarafa böyle sinirlenmek, öfkelenmek anlamında. Triggerlenmek sizce ne demek? Alaya alınmak tam değil ama triggerlama gençler arasında biz karşı tarafı sinirlenmek öfkelenmek anlamında kullanıyoruz. Yani bence Türkçemiz yalın. Yani daha yalın kelimeler kurarlarsa, daha yalın ifa kendini daha yalın kelimelerle ifadelerse daha iyi olur yani. Biz biraz eskinecsiniz tabii yani Yunus Emre'den yani Yunus Emre bir 10. kaçıncı yüzyılda isim? şimdi 16. yüzyılda mı yaşamış? Çok güzel duru kelimeler kullanmış. Yani o kelimeleri kullanırsak daha çok kendimizi ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi yaşlı kesim bu durumdan hiç memnun olmasa da gençler yeni kelamalarla hayatına devam edeceğine eminim. Biz de böyleyiz. Kabul ederlerse, etmezlerse iyi mi yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz bunu bilmiyoruz ama yorumlarda beraber tartışmayı çok isteriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.